Zamanı gelince mümin cinler Cenab-ı Allah'tan emir alıp işte şurada diyecekler. Elimizden komşu gibi gidip bulacağız. İnşallah. O kadar. İnşallah. İnşallah bir kısmı vahiy ile Hazreti İsa aleyhisselam'a ama mümin cinler şu an emir bekliyorlar. Bak Cenab-ı Allah diyor ki şeytandan Allah'a sınırım i̇znimizle, iznimizle ya benim iznimle diyor Allah hı hı. elinin altında İş gören cinler vardı diyor. Hazreti Süleyman için. Evet. Mehdi için de diyor ki Allah e, hadis-i şerifte peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani Cenab-ı Allah'tan aldığı vahiy ile bildiriyor. Hazreti Süleyman gibidir diyor Mehdi. Ne demek bu? Dünya hakim olacak demektir. Ve cinler emrinde olacak demektir. Dün e, bu konularda daha detaylı bilgiler gelmeye başladı bize, İnşallah. Evet. Urfa'dan da bazı kardeşlerimizden bilgiler geldi. Çok detaylı bilgiler edindik. Onları da önümüzdeki günlerde inşallah kardeşlerimize sunacağız. İnşallah. Ama sakın oturup cincilere merak salıp böyle <gülüyor> cinlere bağlantıya girmeye kalkmasınlar. Çünkü çok büyük ustalık gerektiren, itina gerektiren bir şeydir. Ama bu konuda ustad olan kişiler hakikaten var Urfa'da. Onlar kendilerini biliyorlar. İnşallah o mübarek beldede nedense Allah'ın hikmeti oradalar daha çok. İnşallah. Böyle bir şeyin doğruluğunda tam teyit etmiş olduk. Hakikaten bu başparmak tırnak üzerinde bir görüntünün oluştuğunu ve isteyenin istediği şeyi görebildiğini müşahede ettik, anladık yani. İnşallah bunları daha detaylı anlatacağız Allah'ın izniyle. İnşallah. Vallahi. Ben hemen, evet. ben bu konulara katılayım. Aksi <gülüyor> verin ben senin. Mümin cinler Allah'ın emrindedir. Yani biz evet hocam. E, nasıl Allah'a güveniyoruz? E, Allah'ın kontrolü değil mi varlık? Yani cin zavallının zavallısıdır. Allah ne emrederse onu yapar. Evet. Yani bütün tecelli Allah'tandır. Yani Elin üstüne görüntüyü Allah meydana getirir. <gülüyor> Cin vesile yapar. Cin, cinin ne gücü var? Ben Şimdi böyle garibim. kalırım herhalde. Cin zamanlığın <gülüyor> tek. O kardeşimiz de önünde e, görüntü oluşan kardeşimiz çok ürkmüş. Yani defalarca elini yıkamış böyle. Söyle. <gülüyor> <gülüyor> bakıyormuş, yine görünüyor böyle dörtgen böyle ekran gibi görüntü. Allahım Tabii çok yani Çok net görünüyor. Böyle bir daha yıkamış yine görünüyor. Yani çok uzun süre sonra geçmiş görüntü. Yani Baya uğraşmış evet, gitsin diye. Hakikaten o bir şey var, duası var, yapılan bir o şekil var. Doğru. Işte. <gülüyor> Kendimi onun yerine koyuyorum da hocam şöyle. <gülüyor> Ama mutlak güç Allah'ındır. Allah'tan başka güç sahibi Ama yoktur. Ama kesinlikle. Cinin ne gücü var? Cin zavallı evet. bir varlık. Ya bir tecelli, Allah'ın bir tecellisi yani. Mesela ha mendil parçası, ha cin. Yani bir gücü yok ki. Bütün güç Allah'a aittir. Evet. Yani. Değil mi? Evet. Yoksa oraya sen o yazıları yazan da Allah'tır. Cini orada yaratan da Allah'tır. Görüntüyü medena getiren de Allah'tır. Cin, ne yapsın cinin öyle evet. bir şey yok. Cine e, ayrı bir güç gibi bakmak doğru olmaz. Güzel hocamız sorumlu şu olacak diyor. Cinlerin hepsi lisanları, dilleri biliyorlar mı? Bol sevgi ve selamlar mı? En Yasin. Yasin kardeş benim gördüğüm Adamların öyle bir sorunu yok. <gülüyor> yani nasıl oluyor onu da bilmiyorum. Bir de bunların kendi dilleri var cinlerin. Yani acayip alengeli bir dil. Yani öyle anlaşılması mümkün değil. Uzaylı dili gibi. Yani kendilerine has özel bir dilleri var. Ama her türlü dillerini de anlıyorlar. Yani muhtemelen şöyle düşünebiliriz. Yani o ülkede yaşayanlar o ülkenin dillerini öğreniyor olabilir. Bir anda her yere geldikleri için. Mesela Fransa'daki bir cin anında Türkiye'ye gelebiliyor. Yarım saniyede geliyor. Dolayısıyla bu yüzden bu kadar dil biliyor olabilirler. Çünkü bilmedikleri bir şey yok adamlar. Destor sen biliyorlar. <gülüyor> Maşallah. Hocam insanlar akın akın İslamiyet'e girdiğinde cinlerin <gülüyor> durumu ne olacak? Onlara İslam'ı kim tebliğ edecek? Onların İslamiyet'e girişi nasıl olacak? Ya şimdi o sevimler mesela bizi dinliyorlar. <gülüyor> zaten öyle bir sorunları yok onların, yani kapı çalmaz onlar, yani gireyim mi girmeyeyim mi demez gelir dinler zaten öyle bir sorun olmuyor onların. Camilerde de olur, her yerde olur onlar, yani isteyenler hepsi, yani radyo da dinleyebiliyor onlar, yani televizyon da dinleyebiliyorlar, yani bütün sohbetlere katılıyora istediklerinde. Ama sahip çıkılması gerekiyor tabii onlara, şefkat göstermesi gerekiyor. Eğer iyi eğitilirlerse, yani samim bir ortam olursa. Bayağı dilbazlar, <gülüyor> dilliler. Yani güzel, samimi şeyler konuşuyorlar. Yani sohbet olarak dini konularda da çok bilgileri oluyor. Ee, soru sorumlularına cevap verebiliyorlar. Ee, ama inşallah ileride onlar daha çok istihbarat amaçlı da görev alacaklar. Yani e, Mehdi devrinde buna çok ciddi işaret var. Ee, hadislerde de var. Ama halkın korktuğu gibi onlar çok mazlum, garibandır cinler yani öyle. Onlar da insanlardan çekiliyor. Yani öyle bir ya, tiplerini pek beğenmez onun gerçek tipi biraz çirkindir ama istediği şekle girebiliyorlar yani kendisi yani beğenecek bir şekle girebilir ama kendi alının tipleri eşkalır bayağı bozuk yani herkes de bilir zaten cinlerle ilgilenen herkes bilir klasik onların bir kırmızı kukaletası vardır gelenekseli kafalardan çıkartmaları hepsinde de Büyüklü, küçüklü oluyorlar küçük ama yani binlerce yıldan beri hep böyle şekilde çıkarlar her ilgilenen de bu şekilde görür yani klasiktir bu hiç şaşmaz. İşte ayakları şu koni gibi <gülüyor> <gülüyor> aşağı mesela ilginç Allah öyle yaratmış. Hocam Efendim? ters olduğuna dair de hani bazı duyumlar olabiliyor doğru mu bu? Ters derken? Yani normalde hani bir insan ayağını düşünelim ters. tam tersi yöne bakan. Öyle bir şey olabilir yani böyle değişik mu? varlıklar. Her şey orijinallik zaten meraklar orijinallik yapmaya. Yani orijinallik olarak öyle görünüyor olabilir. Yani işte anda o görüntüyü alabiliyor. Hı. Ama klasik görünümleri öyle, yani ayak kuşları sivri, topaç gibi, hı hı. yani öyle basıyor. Bir kısmı uzun, dişleri biraz biçimsiz oluyor genelde. <gülüyor> Ama yani çekingendir cinler. Yani öyle <gülüyor> insanlara aşık olma gibi durumları söyleniyor. Var, evet, Zaten evet. son yıllarda da filmleri çok yapılıyor. Evet. Böyle bir şey var mı hocam? Var evet, doğru. Ama yani insanlara zarar vermezler genelde, öyle bir şeyleri yoktur. yani yani bana Mustafa öyle bir şey yok inşallah. Peki o kişi hissediyor mu kendini? Karabasan diyorlar mesela. Yok yok onlar tansiyonu falan çıkıyordur. Olar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> inanmıyor. Şey. Ya. <gülüyor> ya ben mesela cinlerden doğru bilgi alıyorum. Aldım oldu yani ilk defa söylüyorum seni. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> e mesela şöyle, e, bir e, olay olmuştu. E, yani adli bir olay oldu. Ee, sanıkların köylü olduğunu bize bildirdi cin. Ve polise biz bildirdik. Polis doğru dedi. Oradalar dedi. <gülüyor> Polonezköy'de, Polonezköy'de Ergenekon'la ilgili bir dava mı? Hayır. E, başka <gülüyor> bir konu. <gülüyor> e, ve şu an dedi Erenköy'e geçtiler dedi cin. Polise bildirdik. Hakikaten de Erenköy'e geçmişler. <gülüyor> bu doğru mi size bildiriyor? Cin mi? Yani ha. size mi bildiriyor? E, hayır direkt bana değil. Ben bu konuda işte bir yöntem var. <gülüyor> Ama söyleme. Ben. Öyle mi? Peki. <gülüyor> yani söylerim de, özel söyleyebilirim. Mesela, dünya dışı varlıklardan söz açılmışken. Ama doğru yani hayret. Mesela hatta ismiyle verdi. Mesela bir olay vardı. Gizli bir şahit vardı. Onu ismini verdi. Şu dedi hakikaten doğru. Mesela hiç ismi duymamıyorum. orijinal isimler veriyor. Tam doğru çıkıyor. Bir de e, yedi tane rakam ben yazdım kendim kağıda yazıp katladım. Yedi rakamı peş peşe bildi. Yani şimdi ne yazdım dedim. Onu da bildi. Şimdi ne yazdım onu da bildi. Mesela bu çok şaşırdı. Nasıl dedi. iletişime geçiyorsunuz? Yani, nasıl oluyor? Karşılıklı mı konuşuyorsunuz? Görüyor musunuz? Yok görmeye İnsanlar pek tamir edemezler. Ben ederim de yani insana tamir edemezler. Çok acayip korkarlar. Yani Siz çok gördünüz korkarlar. o zaman. Yani ben o kadarını söyleyeyim. İnsanlar çok korkar. Yani olacak. Hazreti Mehdi devrinde olacak ama yani toplum yavaş yavaş alıştırılarak e, cinlerden bağlantıya yaşayacak. Yoksa direkt görseler çok korkarlar. Yani Süleyman zamanında vardı Hz. Süleyman zamanında görüyordu halk. Yani halkın içinde geziyordu cinler, ama alışmıştı insanlar. Yani ürkmüyorlardı. Ama şu an ani oları çok ürkerler. Peki Kuranda yazılan nerede bize biraz anlatabilir misiniz cinlerle ilgili? Cinlerin giriş cin suresi var. Hı hı. E, cinler iyi eğitilmeleri gerekiyor. Genellikle akılları biraz havada oluyor. Yani böyle kuş gibiler. <gülüyor> Onlarda Hristiyanlar var, Müslümanları var, Ermenileri var fakat birbirlerine çok kavgalı ve karmaşa içindeler. Onlarda da iman daha yeni gelişiyor. Yani İslam da yeni gelişiyor. Yeni yeni Müslümanların sayısında artma oldu onlarda da. Onlar bu şehirlere çok şaşırıyorlar. Yani bu insanların şehirler yapması, araçlar olması. Onların o konuda çok şaşkınlar. Suyla beslenir cinler. Kur'an'da var. Ayet belirtiyor, belirtiyor ya. ee, evlerde yaşarlar genellikle ama kimseyi rahatsız etmezler yani milletin boş yere korkmasına gerek yok. Yani evlerde mesela bir evin bir köşesinde yaşarlar, tavan köşelerinde yaşarlar ailece. Kimseye bir zararlar olmaz onların. Yani halim derler. Ama kafaları çok dağınık oluyor böyle. Yani gelgit akıllı oluyorlar. Ancak çok iyi eğitilirse yani imanı yönde mesela Kur'an okunduğunu çok dikkatli dinliyorlar. Ee, Kur'an'a karşı çok aslında çok seviyorlar ve çok özenli ve sabırlı eğitilmeleri lazım. Yani imanları güçlenirse daha doğru ve daha akılcı cevaplar veriyorlar o zaman. Eğer imanı zayıfsa çok sorun çıkarıyor, çok dengesiz, münasebesiz cevaplar veriyorlar. Yani genellikle de yalan söylüyorlar o zaman. Ama Allah korkusu konusunda iyi eğitilirse çok nezaketliler. Çağıran çok kişi vardır da çok, onlar hep oyalar ve aldatırlar. Genellikle hep yalan söylüyorlar. Zaten ama normal Çinlerden yani Amerika da kullanıyor Çin'i, CIA da kullanıyor Çin'i. Birçok istiparatör örgütü kullanır. Yani cin öyle bilinmeyen bir şeydi Hz Süleyman zamanında teknolojinin gelişmesinin sebebi cinlerdir. Yani müthiş bilgilidir cinler. Çok yamandırlar. Yani Hz Süleyman zamanında olağanüstü teknoloji gelişmiştir. İnşallah. Yani çok hayret verici teknoloji gelişmiştir. Cinler vesilesi olmuştur. Şunu sormak istiyorum aslında. Hani gelecekten haber verme. Peki onlar gelecekten haber ver verebilirler yok, mi? Yok öyle bir etkileri yok. Ama geçmiş hakkında çok iyi bilgileri var. Mesela gizli bir, yeri, bir şeyin yerini söyleyebiliyorlar. Ama mühimse mesela biz bazen kaybolan bir şey oluyor evde. Mesela sorduğumuzu söylüyor. Ama ulu orta rahatsız etmek doğru değil. Mesela çok o beyinleri zorlanıyor o zaman. Yani sıkılıyorlar üst üste soru sorulduğunda. Yani çok ciddi bir menfaat sağlayacak bir şeyse mesela büyük bir şeyse ona girmiyorlar. Ama ufak tefek bir şey olduğunda söylüyorlar. Ve Allah'ın izniyle de bak Cenab-ı Allah diyor, iznimizle diyor iş gören diyor cinler diyor iznimizle Allah'ın izin vermesi lazım. İnşallah. Onun için çağıranın mutlaka Müslüman samimi ve candan olması lazım ve iyi niyetle olması lazım. Yani kimsenin canını yakmak için olumsuz bir şey için olmaz yani o zaman o cin ona musallat olur. Allah'a silgesin yani Allah belaya çevirebilir. Çıksın. Yani çok iyi niyetle yapılması lazım. Siz mi soru soruyorsunuz iletişime geçerken mesela yoksa onlar sizi uyarıyorlar mı? E, cin benim mi uyarıyor? Hı hı. Yok bana çok saygılı cinler <gülüyor> öyle bir şey yok. <gülüyor> Uyarırlar mı derken hani kötü bir şey olacak haber veriyorlar mı? E, yoksa siz mi soruyorsunuz? İki vakada oldu mesela bizim bir kız arkadaşımız vardı onu kaçırmışlardı. Onun, yani bütün güzergahını bize haber verdi bütün detaylar yani, yani şu an şuradalar dedi hakikaten hepsi, bütün dedikleri doğru çıktı araba değiştirdiler dedi. O da doğru çıktı. Kaçırırken araba değiştirmişler. onda da doğru söyledi. Semtini söyledi. Hepsini söyledi. Yani çok mühim <gülüyor> olaylarda soruyorum ben. Yani çok ehemmiyetli bir şey ise soruyorum. Yani normalde hakikaten insanlar rahatsız etmek istemiyorlar. Ee, görünümleri, ayak, ayak uçları şöyle şey konik oluyor cinlerin. Bilinir yani. Erbabı da bilir. Yani şu topaç var ya. Çocuklar oynadığı topaç. Evet. Ya normal insana böyle basar, onlar böyle değil. Ee, yani sivri ayak uçları, yani şu konik geliyor yere doğru. Mesela sırf o başlı başından yeter bir insana tedirgin olması <gülüyor> için. <olabilir>. Evet. <gülüyor> ee, bir kısmı uzun boylu oluyorlar, bir kısmı çok kısa boylu oluyor. Zaten herkes bilir. Onların geleneksel kıyafeti külahdır, kırmızı külah giyerler. Uzun sivri kırm böyle kırmızı külahları vardır. Dünyanın her yerinde öyle görür görenler. Yani e, klasiktir onlar. Hı hı. Ama istediklerinde tabi bir hayvan şeklinde girebilir. Mesela bir akrep, bir kedi, bir yılan şeklinde girebiliyorlar. Yani onlar öyle çok yeteneklidir. Eşya şeklinde de girebilir cin Yani evet. öyle şey var. Ama insanları korkutmalarını Allah yasaklamıştır. Yani insanlara yanaşamıyorlar. O şekline görünemezler. Yüzleri de o kadar düzgün olmuyor işin doğrusu yani. Fakat istediğinde çok güzel insan şekline girebilir cin. Yani mesela çok güzel bir kadın görünümüne, güzel bir insan görünüme girebilir. Yani o yetenekleri de var ama normal halleri normal değildir. Hı hı. E, onun için de yani genelde insanlar tabii o, o halinden görüşmek istemiyorlar. <gülüyor> e, bazen suda görünme olayları var. O da korkutur insanlar. Yani hı hı. suda görünebilirler. Yani görmelerini pek tavsiye etmem. Yani görmeye <gülüyor> pek yanılmasınlar da fakat ee, çok önemli konularda bilgi almak için olabilir. Yani çok hayati konularda, e, vahim bir konuysa, yani Müslümanlar hakikaten zor durumdaysa, <gülüyor> e, bilgi alınabiliyor. Ben zaman zaman öyle Allah vermesin bizim böyle birkaç kere başımız sıkışmıştı, zor durumumuz olmuştu. Bir, bir kız arkadaşımızın kaçırılması olayı olmuştu. Onda bilgi almıştık. Çok detaylı kapsamlı bilgi vermişti hakikaten. <gülüyor> Maşallah Allah razı olsun ya bir dindar cin talebemiz var ondan sonra yine bir olay olmuştu onda da e, geç, dün de anlatmıştım e, suçluları an an bize bildirdi biz de an an polise bildirdik bizden daha önce mi yaşıyorlar hocam zaman olarak e, bize e, bilgileri nasıl iletebiliriz yani çok yaşıyor mesela hı -hı. 1300 sene yaşıyor 1400 sene yaşıyorlar hı -hı, hı -hı. yani ışık hızıyla hareket ettikleri için onların zamanıyla bizim zamanımız aynı değil normalde onlar bizim gibi yaşıyor hı -hı. ama ama e, Işık hızıyla hareket ettikleri için e, zamanda esneme oluyor onlarda. <gülüyor> evet. Yani öyle anlaşılıyor. E, mesela o olayda, adli olayda her verdiğimiz bilgiyi polis e, doğru olarak tasdik etti. Ve sonunda şahıslar yakalandılar. Adım adım yani. Her adımını e, cinden öğrendik. Hı hı. Mesela şu an şurada Şu an şurada, şu şu an dedi. Bakın e, her verdiğimiz bilgide de polis doğru dedi. yani <gülüyor> Doğru bilgi vermiş olduk. Ee, dünyada aslında harika bir sistem var ama insanların e, alışacağı ve makul göreceği gibi yaratıyor. Yani mesela millet cinden korkuyor ama kendinden daha çok korkması lazım normalde. Şimdi şu kadarcık yerde dünya oluşuyor. Eğer korkacaksa ürkecekse bu çok çok daha olağanüstü bir olay. Yani şu kadarcık bir yerde sonsuz alemin oluşması bu ne bu? Yani yüzlerce insan görülmesi, yüzlerce varlık görülmesi ne? Mucize. E cin görüntü olarak görülüyor da ondan ürküyorum diyor. E sen nesin sen de görüntüsün. Sen de görüntü olarak, beyninde bir görüntü olarak oluşmuyor mu insan? Evet. E o zaman o garibimden ne istiyorsun? <gülüyor> e cinde insanları çok ilginç görüyor. Onlar da insanlar çok ilginç görüyorlar. Ya şehirleri çok acayip görüyorlar. Yani, e, yani neden kurulduğunu da anlayamıyorlar çünkü neden ihtiyaç var. <gülüyor> Onların öyle bir sorunu yok. Biliyorsun. Sadece onlar suyla beslenirler. Su. Onlar tek şey olur. Yani Bütün cin falan bilirler. Yani tek dertleri sudur. Öyle mi hocam? Evet. Yani evleri vesaire yok. Öyle mi? Evleri yok. Falan. E, normal. Yani. Evlerde yaşıyorlar zaten. Aileci, cümbür, cemaat. Hemen hemen her evde vardırlar. <gülüyor> Yerleşenler ama onların kimseye bir zararı olmaz. Yani belki de bizim evlerimizde de mi vardır? <gülüyor> yani hemen hemen her evde vardır. Yani, yani otururlar. Yani kimseye bir zararları olmaz. Yani insanlar... Kendi kafasında onu koruyor. Melekler de vardır. Mesela şu anda var bizim iki tarafımızda, sağımızda, solumuzda da melekler var. Gayet mutluyuz. Biz çok güzel meleklerden, elhamdülillah. Evet. Koruyucu melekler vardır. Bak önünde cepheden de var, sırt tarafında da vardır koruyucular. Evet. Bakın, i̇ki tarafında da vardır ve ön, ön tarafında da vardır. Ve arka tarafında da yani sırt tarafında da vardır insanların Koruyucu melekler vardır. Ve onlar Allah'ın izniyle korurlar. Allah'ın inan. Ama biz haberimiz bile yok. Yani, yani haberimiz bilgi olarak var haberimiz var da yani ama görmüyoruz evet, şey, göremiyoruz. Evet. Koruyucu meleklerin sadece çocukların yanında olduğu zannedilir. Hatta bir çocuğun başına bir şey geldiğinde ve e, bu önlendiğinde melekler korudu derler. Hayır, e, herkes de vardır. Yani istisnasız sadece Allah'a emir verirse yaparlar koruma görevini. Evet. Yani yoksa e, yani Allah emir vermezse yapmazlar biliyorsun onlar tamamen Allah'a bağlıdırlar. Bunun kasıt e, ahirette bunları göreceğiz yani bu bize zevk verecek hoşumuza gidecek yani hayatımız çünkü biz mesela şu hayatımızda yaşarken şu an sohbet ediyoruz burası dolu normalde şu an ama göremiyoruz Mesela ahirette bu sohbet ortamını bize Allah gösterecek o zaman bu bizim çok hoşumuza gidecek zevk alacağız nimet olacak bize inşallah yani. Çünkü Allah mutlak doğru söyleyen, biz bu hayatı gördüğümüzde, ahirette Aa diyeceğiz biz kimlerle berabermişiz, kimlik, kimlerle birlikte sohbet etmişiz, haberimiz yokmuş diyeceğiz. Şimdi ahirette de cinler bizi göremeyecekler diye ben biliyorum. Biz onları göreceğiz, orada da onlar bizi göremeyecekler diye biliyorum. Cinlerle, yani insanlar cinler, cennetler benim bildiğim bilgi o, o kadar. Yani daha fazla bir yok. Birlikte her şey edilecekler mi hocam insanlarla? Yani öyle biliyorum ben. Çünkü e, insanları ve cinleri ibadet etsinler diye yarattılar. Evet. göre onlar da hesap görülecek. Yani onların da hesabı var değil mi? Evet. Ama çok garip varlıklar ya. Yani böyle o kadar boş işlerine mesela anormal yalan söylüyor. Normalde insanlar o kadar yalan söylemez. Ya kulurmuş gibi yalan söylüyorlar yani. Yüzde doksan dokusu yalancı böyle. <gülüyor> Akıl olacak gibi değil yani ilgilenen arkadaşlardan duyuyorum. Yani akıl almaz Ancak öyle. mümin olanlar doğru söylüyorlar. Yani onlar da çok zor konsantre olarak doğru söylüyorlar. Mesela fakat hayrettir mühim bir şeyde mutlaka doğru söylüyorlar. Ama böyle havadan sudan konusunda çok uğraştıran bir yapıları var. Ama hayati bir konuysa gerçekten önemli ise şak hemen anını doğrusunu söylüyor neyse. Onlar da tamamen Allah'ın emrindedir. Yani Allah dediğinde e, gereğini yaparlar. He, bir gün bir rica edeceğim de o arkadaşlarından ben yani halk sorsun mesela bir şey gizlesinler. Onların gözü önünde o da söylesin. Öyle de olabilir. Yani bir gün onu düşünüyorum ben canlı yayında. <gülüyor> yani mesela telefon etsinler desinler. Ama şimdi telefon tabii e, hangi telefonu seçeceğiz o da belli değil. Yani bir e, materyalist, darvinist birisinin olması yani toplumda öyle bilinen birisi olması çok iyi olur. Evet. O daha inandırıcı olur. Yani ünlü bir materyalistin, ünlü bir ateistin, bilinen bir ateistin mesela o anda bir yazı yazmasını söyleyebiliriz bir deftere. Bir kitaba, yani nereye, ne, ne, isterse açsın bir sayfayı söyle, o da olabilir. Veyahut bir not defterine gizlice bir yazı yazsın. Ama yanında tabii bizden insanlar olacak yani. Yani e, Doğru söylediğimizi görünseydi çünkü orada da canlı yayın olacak yani canlı yayında şey yapacağız yani orada da bir e, nakde yayın olması gerekiyor o anda biz soracağız yani o, o, o, o şey Cine soracaklar e, o da yazacak bir şey ve aynı söyleyecek İnşallah. böyle bir şey yapabiliriz inşallah <gülüyor> yani ister nerset abi <gülüyor> Biz de olacak mıyız? Ben onu merak ediyorum He? hocam. Biz de olacak mıyız? Yani hayır ben de bir proje olarak ben daha kesin karar vermiş değilim. Ya yani olabilir yani geçenlerde düşündüm. İyi olur inşallah. İnşallah. İnşallah. Evet, kaç takımınız var? Dört takım var. Dakika. Mehdi devrinde cinler mutlu olacak, insanlar mutlu olacak menekler sevinç içinde olacaklar. Zaten hep sürekli sevinç içindedirler. Ee, şu anki korkularınızın tamamı ortadan kalkmış olacak. Neşe. Yani insanların eline yüzüne kan gelecek. Mutsuz bir tane insan görmeyeceksiniz. Mesela bak ben genç kızlar falan dışarıda bakıyorum. Hep mutsuzlar. Yani ben neşeli falan çok çok nadir insan görüyorum. Yani böyle sevgiyle bakan çok nadir insan görüyorum. Kimse birbirinin yüzüne bakamıyor. Güven ortamı yok. Yani Halbuki Mehdi devrinde herkes herkese dost olacak. Herkes herkese selamlaşacak sokakta. Ee, büyük bir neşe ve sevinç ortamı olacak. Herkes birbirini kardeş ve dost bilinecek. Müthiş güven olacak. Evlerde kilit koymayacaklar. Anahtarlar olmayacak. Ee, i̇nsanlar istediği gibi hür ve güzel yaşayacaklar. Yani ne iftira atan olur ne yalan söyleyen olur, ne oyun oynayan olur. Yani Hz. Mehdi'nin terbiyesi altında e, onun manevi liderliğinde çok huzurlu ve güzel yaşayacak insanlar inşallah. İnşallah. Ekonomik refah tam anlamına oluşuyor. Savaşların tamamı kalkacak. Hiçbir şekilde savaş olmayacak. Hiçbir silaha, para yatırım yapmayacak. Yani hiçbir devlet e, silah için silahlanmaya para ayırmayacak. Şimdi biliyorsunuz devletlerin mali yapılarında Silahlanmaya ayrılan para, en büyük para oraya ayrılır. En çok para oraya ayrılır. Hiç para ayrılmayacak. Silahlanmaya ayrılan para olduğu gibi fakire, fukaraya, ev yapılmasında, yiyecek temininde, giyecek temininde, onlar da kullanılacak. O da insanların başından taşar. Yani çok çok fazla mal birikecek. Onun için de hadiste diyor, mal birikmesinden dolayı insanlar, hediye verilen yani onlara... Yani lütuf olarak verilen şeyleri geri vermek istiyorlar. Yani utanıyorlar. Yani çok fazla mal var diyorlar. Yani çok fazla. Yani gözüne inanamıyor. Hatta bir tane peygamberimizin belirtilerden aç gözlülüğünden o kadar çok mal alıyor ki. Ama gözlerine inanamıyor. O hani fakirliğin verdiği sıkıntıyla. Yine almak istiyor. Yine alıyor. Yine almak istiyor. Yine alıyor. En sonunda utanıyor artık. Aldığından diyor geri vermek istiyorum diyor. Yani çok fazla aldım diyor. Biz diyor verdiğimiz malı geri almayız diyor Hazin. E, e, almıyorlar geri. Yani o kadar bereket ve bolluk olacaktır. Maşallah. İnşallah. Çok müjdeleyicisiniz hocam. Allah razı olsun. Yani hayır göreceksiniz. Ben de buradayım size göre. Ben yani söylediğim e, tek bir tane konu ispat edilmemiş olarak kalmadı. Yani bak Ne dediysem tamam oldu. En büyük delilerden bir tanesini söylüyorum. Bak dedim yakın delilerden. Bak vizelerin hepsi kalkacak dedim. Türkistan Birliği'nin için. Bakın hepsi kalkıyor. 60 ülkeye geldi. Ya durduk yere niye kalksın vizeler? Yani niye bu dönemde olsun? Yağmur dediler ki küresel ısınma var dediler. Ben dedim öyle bir şey yok. Bilakis bol yağmur yağacak dedim. Ve benim dediğim doğru çıktı. Ve bütün bilim adamların dediği yanlış çıktı. Dünya çapında. Evet. Bakın ekonomik kriz ben 7 yıl sürecek dedim. 7 yıl. Yok dediler 1 yıl bile sürmez bitecek dediler. Bütün ekonomistler şunlar bunlar. Sonunda bütün dünya benim dediğime geldi. Evet dediler 7 yıl sürecek dediler. IMF resmi açıklama yaptı. 7 yıl sürecek dedi. Ekonomik kriz. Evet. Alametleri ben daha önce 20 yıl önce yazdım kitaplarımda. Aynısının tamamı çıktı. Tek tek. Yani söylediğim tek bir tane sözümü geri almadım ki onu geri alayım inşallah. Bak Kesinlikle. 10 yıla kadar ben bütün bu dediklerimi göreceğim ki ben buradayım siz de buradasınız. Aynen göreceksiniz. Hocam aslında vizelenin kalkması da... Bir güven ortamının oluştuğunu gösteriyor bir yerde. E tabii ki. Yani kardeşlik ortamının, dostluk ortamının oluştuğunu gösteriyor. Bitmiş mi? Ara verelim. Tamam. Sevgili izleyenlerimiz, bu güzel gece sohbetlerimizle inşallah devam ediyoruz kaldığımız yerden. Yine yeni arkadaşlarımız var aramızda. Hoş geldin. Merhabalar. Merhabalar. Büşra'ya biz de hoş geldin diyoruz. Evet, Büşra çok dışa dönük. Sevecen. Büyük. Ee, Babası da kendisi gibi çok güzel huyla. <gülüyor> maşallah <teşekkürler. gülüyor> Evet maşallah. Ee, Müşra bana o arada dedi ki hocam dedi e, cinler dedi efendim. Çarpmaz mı dedi? Aa, çarpmaz mı? <gülüyor> mı? Yok öyle bir şey yok. O genellikle e, ruhi bir rahatsızlığı oluyor. Psikolojik bir hastalığı oluyor. Ondan ilgilidir. Halüsinasyon görüyor. Ee, yani sinir zayıflığını da olur. Mesela olmadık sesler duyar. Olmadık görüntüler duyar. Öyle bir şey olmaz. Yani cinler Allah'ın kontrolü nedir? Kontrolsüz, bereket asla yapmazlar, öyle bir şey yapamazlar. Yani insanları korkutacak bir şey, Müslüman'a yönelik özellikle asla öyle bir şey yapamazlar. Böyle bir şey olmaz. Kötü cinler yok mudur hocam? E var da öyle bir güçleri yok Küçükleri yani. Yok. Allah onlara öyle bir izin vermiyor, öyle bir şey yok inşallah. Yani Müslüman'a özellikle öyle bir şey vermezler. Rahatsızlık vermezler inşallah. Yani görülmüş bir şey değil. Yani Müslüman'a zarar verdikleri görülmemiştir. Peki inanmayanlara verebilirler mi? Yani o konuda bir garanti veremem tabi. <gülüyor> yani o vakaları bilemiyorum. Ama ben Müslümanlar duymadım inşallah. Yani Allah'a inanan, Allah'a sığınan bir insana böyle bir tavırlar olmaz cinlerim.